Bismillahirrahmanirrahim. Galen müteallimu e, Öğrenci dedi ki, öğrenci kimdi? Ebu Mükatil Esselerkandil O e, dedi ki, yani sordu ki Yani bu, yine e, hatırlatayım Sormak, cevap vermek anlamında e, Sıklıkla, sele ve eee ve kökü kullanılmaz. Daha ziyade kale kullanılır. Tam kale'nin böyle anlamları da vardır. Özellikle klasik metinlerde. Semerkandi sordu ki: "Teza anni'l cennete." Yani Allah Teala işte yani bana yapmış olduğun iyiliklerden dolayı e, seni cennetiyle mükafatlandırsın. Fe ni'me'l sen ne güzel bir öğretmensin ente. Ennak fatahta li baban min el-ilm. Bana bir ilim kapısı açtın, bilgi kapısı açtın, önümde ufuklar açtın. Lem ehtedilehu. Daha önce ulaşamadığım ufukları bana gösterdin. Ve kad li min aqawili ha'ulai'l-qaum yani bu topluluğun sözleri nedir bunları bana açıkladın bunların e, sırrını ne bileyim arka planını bana açıkladın mala ubali yani böyle fehm edemediğim, anlayamadığım detaylarını ayrıntılarını bana gösterdi elle azdada basireten fi dhafi kavlihim ve ki yani daha önceden e, o kadar vasiletin bağlıydı ki bu adamların sözlerini anlayamıyordum ya, anlayamadığım için e, basiretim açık açılmıyordu, sözlerinin zayıflıklarını göremiyordum e, ve görüşlerin görüşlerinde onları aciz bırakamıyordum. Sen bana güzel bir yol açtın diyor. Ve lakin, fakat ah yani bana anlat bir reddi ala sınıfı ikinci. Yani bu ikinci sınıfın, ikinci türün, e, bunların sözlerine nasıl bir red, red diye yapacağız? Bunlara nasıl karşılık vereceğiz? Ki onlar şöyle söylüyorlar, Allah'ın dini çoktur. Yani bu ikinci sınıf ne diyormuş? Allah'ın dini çoktur diyormuş ve huvel amelu bi jami'i ma yani dolayısıyla Allah'ın bütün farz kıldığı şeylerle amel etmek olabilir yani gerekir. Vel kefu an jami'i ma harramallah ve bu da nedir? Allah Teala'nın haram kıldığı her şeyden kaçınmaktır, sakınmaktır. Evet kızımız nasıl arkadaşlar? İyi mi? İyi hocam. İyi ama e, şimdi burada Allah'ın dini çok durdan maksatlarını biraz daha açabilir miyiz? Manayı. Yani, yani. yani örnek veriyorum. Sadece Müslümanlık değil. Yahudilik de Allah'ın dini. Hristiyanlık da Allah'ın dini. Ne bileyim Mecusilik de Allah'ın dini. Budizm de Allah'ın dini. Bunlar hepsi değerlidir. Bunları dikkate almamız anlamında hm yani. tamam teşekkür ederim hocam. Aynen. Eyvallah. قال العالم رضي الله Alim yani Ebu Hanife Allah razı olsun dedi ki. "Eleste ta'lemu? Sen bilmiyor musun? Enne Rasulullah sallallahu ve sellemu aleyhim ecma'ina nem yekunu ala ediyenin muhtelifete." Sen bilmiyor musun ki Allah'ın bütün peygamberleri farklı dinler üzere değillerdi ki. Ama onların din dinleri farklı değildi. Lemyakun kullu Rasulin minhum yakmur <gülüyor> qawmu bi terki dinu Rasuli yani bir resul, tamam mı? Diğer bir resulün dinini terk etmeyi emretmezdi. Hangi resul? Al-Ladhi ka'nıqablehu yani bir resul bir elçi, kendisinden önce gelen elçinin dinini terk etmesini emretmez. Dolayısıyla onlar farklı dinler üzere değildiler. لِيَنَّ <gülüyor> دِينَهُمْ Çünkü onların dinleri كَانَ وَاهِدًا Onların hepsinin dini nedir? Birdir. Şimdi hani bu e, Akait Esasları dersinde, Kelam derslerinde söylüyorduk ya, klasik açıklamamız. Yani bütün peygamberlerin mesajları ortaktır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar. O da nedir? E, i̇man esaslardır. Tevhid, mübümet, mead şeklinde şey Tam o noktayı güzel bir şekilde açıklıyor. وَكَانَ كُلُّ رَسُولٍ يَدْعُوا إِلَى شَرِيَاتِهِ Yine aynı zamanda her elçi de her Allah'ın elçisi de kendi şeriatına. Yani şeriat demek arkadaşlar burada hukuk demek. Hukuki uygulama, uygulamalar demek. Zamana, mekana, örfe, kültüre, millete göre değişken yapı demek. Yani örf dediğimiz, maruf dediğimiz kavram nedir? Ee, asırlar boyunca, tamam, yüzyıllar boyunca belli bir yerde insanlar arasında artık ortak bir kabul olmuş şey demek. Anlatabildim mi? Yani onun için mesela fıkıhta da e, hüküm çıkarma yöntemlerinden bir tanesidir. Örf. Niye? Farklı farklı örfler olabilmekte. Farklı farklı maruflar olabilmekte. Benzer ortak maruflar olduğu gibi anlatabildim mi? Farklı e, maruflar da olabilmekte. Bu tamamen e, toplumların, insanların e, ne diyelim şeyine kalmış bir durum yaşadıkları tecrübeye bağlı bir şey. Yani bu hala devam etmektedir. Anlatabildim mi? Hala devam etmektedir. Ve bu aslında şeriatı vaz eden şeyin de ilkeleri vardır. Temel ilkeler vardır. İlkeler değişmez ama ilkelerin uygulandığı olaylar, tam realiteler, gerçeklikler bunlar değişebilir. Bunlar bugün içinde geçerlidir. Kıyamete kadar da geçerli olacaktır. Her peygamber kendi şeriatına davet ederdi. وَيَنْهَا عَنْ شَرِعَةِ الْرَسُولِ لَذِي Kendinden önceki nebinin, peygamberin şeriatından da mehleder, yasaklar. Tabi yani bu şu anlama da gelmiyor arkadaşlar. Bir sonraki gelen peygamber eğer aynı e, kültür havzasına gelmişlerse bir sonraki gelen peygamber, bir önceki peygamberin bütün şeriatını komple kaldırıyor da değil. Anlatabiliyor muyum? Yani belki bazı şeyler değişmiştir, onları kaldırıyor e, anlamında. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında burada e, insanın algısı, tasavvuru da dikkate alınmaktır. Yani şimdi insan e, kolay kolay eğitilen, tamam mı? Tecrübe kazandırılan bir varlık değil. Çok uzun zamanları alabiliyor bu. eğmek yani bunu, bunu yapmak çok e, şey değil, e, kolay değil. Yani e, her türlü her türlü zeka seviyesinde olan insan var. Tam çok zeki olup işi fehmedip hemen pratik çözümler geliştirebilenler de var. Yani e, o dostlama giden tipler de var. Anlatabildim Yani hepsine aynı şeyde, şekilde konuşamazsın. Yani adama ilke versen de ilkenin ne olduğunu bilmez. Ha diyeceksin ki şunu yapacaksın. Diyelim. Adam adam anladığı şey odur yani. Dolayısıyla şuna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle vahyin dili bunu hep dikkate almaktadır. Yani toplumun her kesimini dikkate almaktadır. Ona göre Ortak bir dil, bir usluup, bir söylem geliştirmeye çalışmaktadır. Bu önemli. Yani aslında bu bizlere de bir mesaj veriyor. Yani biz eğer e, toplumun terakkisine yönelik bir takım şeyler yapmak istiyorsak, e, bütün kesimleri, bütün toplumları, bütün anlayış seviyeleri bunları dikkate alarak hareket etmek durumundayız ve herkese anlayabileceği dilden konuşmamız gerekiyor. Yani şunu unutmayın ben her aklıma geldiğinde söylerim. Hazreti peygamber e atfedilen bir rivayet var. Kellimun nase ala kadri ukulihim. Yani insanların akıl seviyelerine göre yani anlama seviyelerine göre konuşun şeklinde. Şimdi bu önemli bir şey ve bu çok da ihmal edilen bir durum. Yani hakikaten iman edilen bir durum. Yani bu noktada bir takım sahipler var, nedenler var. Bunların şeyine girmiyorum, detayına girmiyorum. Bu bağlamda işte bir alim benim çok dikkatimi çekti. Onu da burada paylaşayım. Ki o dersleri de tavsiye ederim. Bizim Osman Demir Hoca da Ümül Berahin okumaları yapmıştı. Sekiz ders yaptı, bitirdi bildiğim kadarıyla bu hafta. Ee, Muhammed bin Yusufes Sanusi. Hakikaten yani bu e, söylemi benimsemiş e, ve yani e, bir akayit yazıyor ama e, farklı farklı e, metinler var ama özü bir. Yani herkesimin anlayabileceği tarzda kullanıyor. Yani çolun çocuğun anlayacağı tarzda işte müfidesi var mesela, hafidesi var. Ama aynı içerik. E, tabii bunun açıklanması, söylenmesi bağlamında e, sayfa sayıları ne diyeyim, e, art, artabiliyor yani. Yani örneğin işte mesela e, Ümür Berahin var, Suğra dediğimiz, bu e, şeylere yönelik, yani ben e, alâsebilil misal örnek olarak veriyorum, lisans seviyesindeki öğrenci için. E, Bustağı var mesela, lisan sütü seviyesindeki öğrenci için. Bir de kübrası var. Bu daha işte ne bileyim akademik seviyedeki kimseler için yazılmış metinler. Bu gerçekten önemli. Ben Türkiye'de de bir söylem problemi olduğunu düşünüyorum. Gerek kendisini gelenekselci olarak tanımlayan kesimler olsun. gerek Gerekse de Konuya eleştiren bakanlar, bakan veya meşhur tabiriyle modernist denilen e, kimselerin söyleminde de böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Söylem problemi. E, yani böyle kestirip atma, e, böyle tepeden bakma e, gibi bir şey. E, durum. Sanki doğruyu tek o bulmuş gibi e, bir tavır. Bu kesinlikle hoş bir tavır değil. Yani eğer insanlarla oturup konuşacaksanız tamam mı? ortak bir zemini bulmanız lazım. Ortak bir zeminde buluşmanız lazım. Hitap, ede, hitap edebileceğiniz, paylaşabileceğiniz bir noktadan gitmeniz lazım. Ee, i̇nsanların imanlarıyla savaşmamanız lazım. Tamam İman doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların e, e, bu inanma akti sürecini Doğru da inşa edebilir. Yanlış da inşa edebilir. Dolayısıyla iman çok güzel şeyler ortaya çıkardığı gibi, tehlikeli şeyler de ortaya çıkarabilir. Yani imanı hedef almamak lazım. İnsanları ilim zeminine çekerek konuşmak lazım. İmni zeminle konuşmak lazım. Şunu hiç unutmayın. Yani bu Kur'an'ın da ön plana çıkardığı şeydir. Ee, gerçekten muhakkik alimlerin de ön plana çıkardığı şeydir. Delilli konuşmak. Delilli konuşan, e, iknaya dayalı bir yöntem benimseyen kimse tartışmaktan korkmaz. Ha, Her adamla da tartışılır mı? O da ayrı mesele. Çünkü söz, değer verene emanet edilir. Tam adam laftan anlamıyor, sözden anlamıyor. Onunla konuşmamak daha hayırlı. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi e, siz de ilacıcısınız. E, yani bu e, hayat tecrübesinde bunları çok göreceksiniz, karşılaşacaksınız. Yani kiminle konuşulur, kiminle konuşulmaz. Bunları konuşacaksınız. Ama yani şu e, süreçte yani bir toplumsal olarak bir cünnün hali yaşıyoruz gibi. Yani hiç ummadınız. Yani akil olması gereken dediğiniz, tamam mı? E, üst düzeyde denilen insanlar bile. Ee, ne diyelim e, böyle e, mahalle kavgasına e, bürünüyorlar. E, bir çocuğun bile yapmayacak tarzda birbirlerine e, sövüyorlar, sayıyorlar. Bunlar göz önünde olan adamlar. Şimdi bunlar yaptığı zaman burada bir meşruiyet kazanmış oluyor. Bunlar yapıyor. Biz, bizim yaptığımız niye suç olsun? E şimdi garibanınki cezalandırlar. Bunlar bununki niye cezalandırın diyor? veya bir şekilde. Anlatabildim mi? Bu e, hakikaten toplumsal birlikteliği aşındıran şeyler. Yani e, özellikle önde olan insanların buna daha çok dikkat etmeleri gerekiyor, daha riayet etmeleri gerekiyor. Etmezlerse e, toplumsal bir çözülme yaşanır, sıkıntı yaşanır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bak arkadaşlar yani görüyorsunuz yani hakikaten e, İmam-ı Azam çağ, e, tağını aşan bir insandır. Allah kanı ben rahmet eylesin. Boşuna ehreğin önderi olmamış. E, Nereleri çıkarmamıza vesile olur. Tamam, ilim dediğimiz şey böyle bir şeydir. Yani, ama şimdi, e, ya yıllardır bu şekilde. ilim ilim nedir? İlim ezberlemektir. E, ne, şu kadar rivayet ezberlesen, şöyle yaparsan ilim rivayettir. İlim değildir aslında. Yani bu yani ilmin hammallığıdır. İlim dediğimiz şey muhakeme yapabilme yeteneğidir. Usulü öğrenebilme şeyidir. Yeteneğidir. Ve buna göre karşılaştığımız konuları argümanlarına bakarak arka planına, ön planına ne tür deliller kullanılmış onlara bakarak bir çözümleme yapabilme yeteneğidir. Yani bu kitaplar niye duruyor yani? kitaplar yani e, bu ilmi birincimin hafızası olsun diye. Tamam farklı endişelerle yani işte yani savaş olur, şu olur, yanar, manar falan tamam da yani e, o zaman ne insan binlerce yıldır bu kitaba her zaman yatırım yapmış. Bizim öğreteceğimiz şey bu. Çözümleyebilen insan. şimdi tamam bulunduğu durumu, ortamı anlayan, ruhunu kavrayan, ona göre bakış açısı geliştirebilen insan tipi, tipi olması lazım, ilim hayatında. Neyse arkadaşlar, Hocam, bir şey yani, sözümü tamamlayayım da ondan sonra, Peki. Yani, yani bu şu demek değil yani. Ya biz işte bir şey okumayalım, etmeyelim, böyle yoğunlaşalım, bizde de bir ışıklar çakar demek değil. Arkadaşlar yani bu usulü kazanabilmek için çok okumak gerekiyor. Tam emek sarf etmek gerekiyor. Gezeni gündüzüne katman gerekiyor. Yani öyle şey değil yani. Ee, basite indirgenmiş bir şey de değil. Ee, şimdi bir şey vardır. Ben aynı zamanda Diyanet görevliyim. Ee, bir takım ne diyelim sınav şeylerinde de mülakat jürilerinde de bulunuyorduk. Yani adam geliyor, Kur'an-ı Kerim oku hoca diyorsun. Yani adamın besmele çekişinden e, Kur'an'dan okuduğunu anlarsın. Anlatabildim mi? Şimdi eğer adam e, gerçekten ilimle irfanla uğraşmışsa, onun da bu bu bağında besmele çekişinden anlarsın. Ha, bu adam gerçekten ilim adam. Güzel şeyler konuşuyor, der e, dinlersin. Evet, kimdi o soran? Furkan, sen misin? Evet hocam, benim. Ha, evet Furkan. Hocam, bu ben bu bizim bizim delikanlılar, delikanlılar az ama maşallah iyi aktifler yani. Aferin. Eyvallah. Evet buyur. Hocam e, bu metni ben daha önce okudum da ya, bazı yerlerde takılmıştım. Bir, bunun bir şeyde şurada ve bu e, bu da diyor ya Allah diyor peygamberleri diyor farklı bir din üzerine göndermemişti. Aslında hepsi İslam'dı. O sadece ister, isimleri değişikti. Acaba diyor Yok, isimler, isimleri değil şeriatları değişik. Din aynı din yani. Ha, onu diyorum da. Şimdi hmm. acaba e, bu e, günümüzde bu diyalogçular var ya, dinler arası hmm. diyor. Acaba bu sözü bir noktada böyle bir saptırıp amacından saptırıp buraya mı getiriyorlar? Yani sadece La ilahe illallah demek yeterli. Muhammeden Resulullah demesek de olur. Şimdi onlar, Furkan, da, onlar da bir, bir noktada aynı şeydi. Bak Furkan o Tamamen e, siyasi arka planı olan, gizli gündemi olan şeyler. E, onlara e, prim vermemek lazım, hiç dikkat ede almamak lazım. Yani Vatikan seninle oturup konuşuyorsa, senin kara kaşına, kara gözüne e, hayranlığından konuşmuyordu. Bunu bir kere söyleyeyim yani. E, adamların zaten bir şeyleri var, gizli gündemleri var. Adam sana yaklaşırken seni potansiyel Hristiyan olarak görüyor. İsteyen yapmak için yaklaşıyor, yani tamam, yani biz ya ortak noktada buluşalım şey değil. Şimdi geçen bir yazı vermiştim bak, ben size onu okuyayım. Tam tamam, yeni geldi. Ee, şurada bulayım da okuyayım. Vaktinizi alıyorum, kusura bakmayın. Şimdi bulayım da hemen şurada. Evet bana bir soru sormuşlardı. Ben de şöyle cevap verdim. Soru şu, Yahudiler ya da Hristiyanlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yer alan ifadeler o dinlerin temsilcilerine hakaret ya da saygısızlık sayılabilir mi? Ben de şöyle cevap vermişim. Bunu okuyorum. Konunun doğru anlaşılması için öncelikle kavram analizi yaparak doğru bir bakış açısı ortaya koymaya çabalamak gerekir. Arkadaşlar bunu her zaman tavsiye ederim. Kavramların da aynı insanlar gibi bir hayat hikayesi vardır. Bağlamları vardır. Tamam mı? O bağlamlara binaen o kavramlar konmuştur. O kelimeler konmuştur. Ve hepsinin ifade edeceği bir yer vardır. O yerlerde kullanırsanız çok kapı açarsınız. Bu önemli. Yani böyle kavramlarla oynamayı, dans etmeyi tamam mı? Onları tanımayı önemseyin. Şimdi hakaret ve saygısızlık insanın varlığını yatsımak demektir, tanımamak demektir, insanı ciddiye almamak demektir, bunu insan olarak kabul etmemek demektir. Eleştirmek ise karşıdakini muhatap almak ve bir nevi ona değer vermek anlamındadır. Haddi zatında eleştirmek, düşünsel zeminde sistematik muhataplık ilişkisi kurmaktır. Bu itibarla hakaret etmek ile eleştirmeyi birbirine karıştırmamak gerekir. bak bu aynı zamanda şunu da açıklıyor. Hani Kur'an-ı geçiyor ya, şu an ayet hatırlamıyorum. Yani onların dinlerine sövmeyin. Cadelhum billeti hi değil mi? Yani onlarla en güzel şekilde müadele. Yani aslında bu bağlama işaret ediyor. Kur'an'ın müesses Yahudilik ile Hristiyanlık anlayışlarına dair söylemi kesinlikle hakaret mekezi bir şey değildir. Aksine köken birliğine vurgu yaparaktan köken birliğine Kur'an-ı Kerim ne diyor? kelime kelime'in mevadi diyor. Yani bu adamlar kelimeyi kondu anlamdan değiştirdiler diyor. Ondan sonra işte Teala ile kelimenin sevayın beyine ne Sizinle bizim aramızdaki ortak bir söze gelin. O ortak söz söz nedir? La ilahe illallah demektir. Tamam mı? yani tevhid işin özüdür. Onu ifade ediyor. Eğer bu işin özünden hareket edilirse hak sahipler zaten buluşur. Şimdi sonuna kadar okuyalım zihnindeki sorular cevaplanacak diye düşünüyorum bu kadar. Şimdi aksine köken birliğine vurgu yaparaktan tarihi süreç içerisinde söz konusu anlayışlar tarafından oluşturulan yanlış tasavvurların eleştirilmesi delilli konuşma ve ikna temelinde işin gerçeğine yani doğrusuna yani özüne yönelik rehberlik etmektedir. Sonuçta allah Teala'nın daveti mesajı bütün insanlara yöntem. Yani sadece Müslüman'ıydı, şuydu, buydu, Arabı'ydı, Türk'üydü, İngilizdi, değil. Hepsine yönelik. Ee, şöyle ki, hali hazırda bu anlayışlar Allah'ın insanlarla vahiy yoluyla iletişim kurduğunu zaten kabul etmektedir. Ya, Yahudisi de öyle bunlar vahiy kurumunu kabul ediyorlar zaten. Bu ortak noktadan hareketle Kur'an Allah'ın geçmişte nasıl hazır Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve diğer peygamberle peygamberlerle konuştuysa aynı şekilde Hazreti Muhammedle de konuştuğunu söylemek. Tamam Bu nedenle Kur'an Hazreti Peygamber'e yaftalanan türedi iddiasını reddetmekte. Kaldı ki hakikatin elçisini tanımamak hakikatin kendisini de tanımamak demek. Bu bir ilkedir arkadaşlar. Hazreti Peygamber hakikatin elçisi midir? Elbette ki. Ee, hakikatin elçisini tanımamak, o hakikattir tanımamak demek. Eğer bir adam hakikati kabul ediyorsa ona da şu söylendiği zaman, bak bu sözleri işte Muhammed Allah'tan aldı getirdi dediği zaman vicdan sahibi olan adam âmennâ vâsettâhânâ der. Anlatabildim mi? Ve onu Hz. Adem'den beri gelen geleneği tasdik edici yani burada da anlatıldığı üzere her peygamber kendisinden öncekini tasdik ediyor ve aynı zamanda söz konusu töreye iliştirilen tortulardan onu arındıran tasih edici yani düzeltici yani işin doğrusunu gösteren olarak nitelendirmektedir. Daha ötesi bütün peygamberleri kardeşler olarak niteleyerek onlara müntesip olduklarını söyleyenlerden de kardeşlik ilişkisinin gereği gibi hareket etmelerini inlemektedir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Değil mi? Bütün peygamberler kardeştir. E şimdi bu peygamberlerin ümmeti olduğunu söyleyenler var. O zaman ne gerekiyor? Bir kardeşlik hukuku gerekiyor. Değil mi? en önemli şeydir. İslam'ın koyduğu, inşa ettiği şeylerden bir tanesi budur. Ee, bunun aksi bir tavır tavrı ise yani kardeşlik hukukuna riayet etmemeyi tamam mı? Böyle bir tavır göstermesi Kur'an'ın hakikate vefasızlık kelime-i vahide yani ortak noktaya yabancılaşma köken birliğinin akıbet birliğine vardırılmaması ve nihayetinde kronikleşmiş anlaşmazlık ve çatışmalar sarmalına mahkum kalma olarak ihsas ettirdiğini söylemek mümkündür. Sonuç itibariyle tarih tecrübe mukaddem vakanın en büyük şahididir. Evet Furkan, bu söylediklerimden diyalog çıkar mı? Öyle bir şey görünmüyor hocam. Evet. Ama çok ince bir noktadır. Eğer adamın adam art niyetli ise bunu farklı şeyler için kullanır. Ve kullanmışlardır. Anlatabildim mi? Yani böyle bir şey. Yani işin bu tarafı var. Ne diyelim? Direkt kendi kimlikleri üzerinden bir takım şeyler var. Bir de yani bu Batı'nın çokça yaptığı bir şey yani herhangi bir kesimi suçlayarak söylemiyorum. Bizzatihi dinin müntesiplerini, hedef aldığı dinin müntesiplerini kendi içerisinden birbirlerine düşmanlar olarak belki e, devşirerek kırdırarak tamam mı? O, o din üzerinde şey yapmak, operasyonlar yapmak. Bunlar çok uzun süreçlerde olan şeylerdir yani. Şimdi yani e, Mesela bir adam işte ya bu ilahiyatçılar oryantalistlerin uşağı diyen birçok adam aslında farkında olmadan o oryantalistlerin inşa ettiği hizmet şeye, hedeflere hizmet eden bir asker gibi çalıştığının farkında bile değil. Bunlar çok hassas noktalar arkadaşlar. Yani e, ağızdan çıkan söze dikkat etmek gerekiyor. Kulağı, kulağın duyması gerekiyor. Ne konuşuyorsanız delilli konuşmanız gerekiyor. Delilli konuşma, bu önemli. Ee, yani onun için te, tavsiye ederim, herkese tavsiye ediyorum. Ee, İmam Matur'den'in kitab-ı tevhidinin ilk bölümünü okuyun. Yani bilgi bahsinin olduğu bölümü okuyun. Tamamen çok bu çerçeveyi güzel bir şekilde açıklar. Neyse, çok fazla uzatmayalım. Yani. Evet, söyle bakalım. Yani şöyle bir şey dediniz ya, oryantalistler, o zihniyetlere e, uşaklık ediyor yani onların oyuna i̇şte, giriyor. Evet. şimdi ya şöyle bir şey ben şunu da şuraya getirmek istiyorum ya yani. belki ben sizin yorumunuzu merak ediyorum şimdi bu İslam ümmetinin şimdi Furkan şöyle yapalım Furkan e, Hı -hı. ilk önce metin okumaya odaklanalım tamam mı ben, ben bunu Hı -hı. size Twitter'dan da sorabilirim yok Twitter'den sorma ee, genel şeyimiz öyle. ağırlıkla önce metin okuyoruz, metin okurken bazı ilkeler var, onları açıklamak gerekiyor, ben bu, ben bu bağlamda açıkladım. Ee, detaylı soruları metin okumayı bitirdikten sonra yapalım. Tamam. Yani daha önceki haftalarda yaptığımız gibi tamam. kayıt, dışı, kayıt dışı yapalım, çünkü bu, tamam. biliyorsunuz bu sosyal medya ortamları çok e, rahat, tam, art niyetli insanlar tarafından kullanılabiliyor. Bunlara şey vermemek lazım, mahal vermemek lazım. Ee, yani insanlara e, yaptığımız, yani hep hep birlikte şurada ilim için yaptığımız şeylere de halel getirme imkanı tanımamak lazım. Diyelim, burada şey bitirelim, e, detay soruları e, metin bittikten sonra ele alalım, tamam Evet, nerede kaldık? Evet, kim söyleyecek? Hocam, velizalike galallahu teala galiba oradaydık. Oraya geldik mi? Evet. Muhtelif eden tamam. kalmıştık. Ha, yani şey söylemiştik herhalde ee, her peygamber kendisinden önce gelen peygamberin şeriatını yasaklar, kendi şeriatına çağırır. Niye? Şurayı huvatiyle kadar lienne şerai'ahun çünkü peygamberlerin şeriatları ee, hukukları, evet, tamam yani, yani şeriat e, bunu unutmayın arkadaşlar, şeriat dediğimiz şey değişkenliği ifade ediyor, bak usulü fıkhı demiyorum, ben. usulü fıkhı demiyorum, fıkı diyorum yani bilindik şekilde tamam mı? bunlar değişkenliği ifade ediyor, değişebilir ilkeler değişmez ama bunlar değişebilir كثيرتن مختلفتن, çünkü ee, hukuklar, şeriatlar çok farklıdır birbirinden farklı ve çok. Walızzarke bu nedenle, Allahu Teala, Allah Teala şöyle buyurmaktadır. "Dikullin yanna minkum ve Yani biz sizlerden her biriniz için, yani her bir toplum için e, bir yol, bir yöntem verirler. Arkadaşlar, bu şimdi diyor ya ayette biz yol vermişizdir, yöntem belirlemişizdir derken, şöyle bir şey aklınıza gelmesin, tek tek işte parçısına dikir, e sen şu şu şu şeyleri takip edeceksin, sen şöyle yaşayacaksın şeklinde bir şey değil. Yani zihninizi soyut düşünebilmeye çalıştırın. Bu noktada emek verin. Yani bu nedir? Ey insanlar, bakın şu an sizin hayatınızda ne varsa etrafınızda ne görüyorsanız elinizdeki ne, ne türlü imkan varsa bütün bunları veren Allah'tır bunu bilin demek tamam mı? bu imkanları sana Allah vermeseydi parmağını bile kaldıramazdın demektir tamam yani daha işin başında e, insanın höykürmemesi için tamam büyüklenmemesi için kibirlenmemesi için bir uyarıdır yani o, yani bu bir usluptur ve şeydir, güzel bir usluptur, tamam? Ya yani mesela e, bunun e, yansıdığı bizim güzel şeylerimiz vardır, geleneklerimiz vardır. Yani e, hata nisyan, bizden başarı Allah'tandır diye. Yani aslında başarıyı doğruya koyan insan. Ama orada neyi hatırlatıyor? Yani biz eksik olanız, biz yaratılmış olanız, tamam mı? Yaratılmış olanız, bizim yaptığımızda mutlaka eksiklik olur ama bizi yaratan o mükemmel olandır. Yani eğer elimizde bir imkan varsa, mutluysak, ne bileyim yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz, huzur bulacak bir ailemiz var ise yani bunun müsebbibi, bunun imkan vereni Allah'tır. Demenin bilincidir bu. Yani olaya bu şekilde baktığınız zaman arkadaşlar Yani hani derslerde de anlatıyorduk ya Ehl-i reyle ehl-i hadisin ayrımını yani Hitaral okuma. Adam Yani bu kelimenin arkasındaki şeylere çok gitmiyor. Direkt. Neyse o arkadaş, onun ötesine gitmiyor. Ama Elirey ne yapıyor? Tamam, yani makası da yöneliyor. Tamam yani bu satırların arasındaki yani cümlelerin kullanımının üslubundaki manasıdır tamam mı? Yorumudur onlara odaklanıyor. Oradan bir sistem oluyor. Bunu e, yaptığınız zaman arkadaşlar e, dar olmaktan öte daha ufku geniş bakış açısı geliştirirsiniz ki yani yani e, Gerçekten sorularına cevap arayan insanlarla daha rahat oturup konuşursunuz. Adam düz mantık, tamam mı? At gözüyle gidiyorsa affedersiniz. Yani e, kim çok fazla kimse yanaşmaz ona, tamam mı? Dertli olan adam yanaşmaz. İlgi çekmez yani. Hani nasıl ilgi çeker? Birileri dalga, dalga geçmek için, tamam, mı? eğlenmek için kullan. Bunlar önemli. Yani Allah Allah bu tür durumlara düşürülmesin. Vallahi yani sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. insanın o kadar çok herzeleri var ki. Yani insanlık olarak söylüyorum. Aklı hayale gelmez. Yarın huzur ilahide yani çokça utanacağımız, tamam mı? Çok hayal kırıklıklarına, şoka uğrayacağımız şeylerle karşılaşabiliriz. Dürüp düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Yani hakikaten bu vicdan işi. Allah kimseyi vicdansız kılmasın. Allah iyi insanlarla ve vicdanlı insanlarla karşılaştır. Kötülerinde belalısı kılsın bir yere. Evet. Ve nizelike kailallahu ta'lâ Her birine ya böyle yaparsak kitabı bitiremez herhalde. Neyse. <gülüyor> Ama yani böyle olmasının daha faydalı olduğunu düşünüyorum ve şayet la vahide. Yani leseydi bütün insanları tek bir ümmet yapar. Yani tek bir ümmet demek ne demek? Tek bir tornadan çıkmış, tek tip insan yapar. Allah'ın muradı bu değil. Yani tek tip insan şeyi ortaya koymak değil. yani Allah selamet versin. Atayzu öyle derdi ya. Yani. İslam iyi insan olma projesidir diye. Gerçekten de, yani insan anlayabileceği şekilde ifade ediyor. Gerçekten de böyle yani. Çünkü Allah insana bir irade vermiş. Yani bu verdiğim irade ile nasıl bir tasavvuf ortaya koyuyor. İstiyor ki yani insan güzel bir tecrübe ortaya koysun. Buna imkan veriyor. Allah'ın verdiği bu imkanı maalesef biz birbirimize vermiyoruz. Birbirimize göstermiyoruz. Bana sonra sorsanız, yani Müslümanların en büyük eksiklikleri nedir? En büyük eksiklikleri şudur. Kendisine olmayana çok büyük e, tolerans gösterir, gösterir. Tarih kundur neydir? Ama Müslümanlar maalesef başkasına gösterdikleri tahammülü, toleransı birbirlerine göstermiyorlar. Sıkıntımız da bu arkadaşlar. Yani ta yani 1400 yıl önce başladığında bu devam ediyor maalesef. Farklı tonlarla. Yani bundan aşılma çabaları oldu. Bu aşılma çabaları esasında e, İslam medeniyetini oluşturdu. Ama yani bu şeyleri geçtiğimiz zaman e, geçtiğimiz zaman yani bunları es, ıskaladığımız zaman yani bu ülkeleri maalesef e, ensemizde boza pişirenler çok oldu arkadaşlar. Evet. Ve afsahum emi'an yani Allah Teala bütün insanlara burada ne diyelim öneriyor tamam mı? teklif ediyor. Yani bu evsahum yani zorlamama anlamında tamam mı? Bir ikameti'd dini, Yani dinin ikame edilmesi, dinin ayağa kaldırılması, dinin sapa sağlam benimsenmesini istiyor. Yani ikamet ayağa kaldırmaktır. Yani insanın e, güçlü halini ne ifade eder? Böyle dimdik ayakta durması ifade eder. Değil mi? Burada mülhem bir şekilde dinin ikanesinden o da nedir? Tevhiddir. Onun için e, bizim literatürde e, tevhide aslül usul denmiştir. İlkelerin ilkesi. Tevhid olmazsa olmaz. Yani bu bu bu veçeden dolayı Allahü Teala insanları eleştiriyor değil mi? Allah'ı niçin yanlış tanıyorsunuz? Yani Allah'ı yanlış tanımak demek tevhidi tahrif etmek demektir. Yani aslında diğer dinler dediğimiz şeyler tevhidi belli baş noktalardan tahrif etmenin ifadesidir. Arkadaşlar. Ve Yani ayrılık çıkarmama yani ayrılık çıkarmama derken neyi kastediyor? Yani farklı düşünmeyin anlamında değil. Yani toplumu huzursuz eden, toplumu kaosa sürükleyen savaş, kan, gözyaşı getirecek şekilde ayrılmayın demektir. Tamam mı? Bunu bütün her şeye keşmil edip farklı düşünmede buna dahildir sen yanlış bak düşünemesin demek değil. Li'nahu ce'ale dinenhum vahiden. Çünkü Allahü Teala onların dinini tek bir din kılmıştır. O tek bir din de nedir? İslam'dır. Taala dedi ki eee şer'a lekum min el Allah size dinden bir yol açtı. Ma wasa bihi Muhammedun muhallese salam. Allah de budur. Velzi ohayna ileyke sanedullah yettiğimiz budur. Ve men vallayn bi İbrahim ve Musa ve İsa Musa'ya da İbrahim'e de İsa'ya da öğrettiğimiz tavsiye ettiğimiz önerdiğimiz şey budur. Nedir o? En akimut din. Tam dini ikame etmek. Dini ayağa kaldırmak. Yani bak dinin şöyle bir e, anlamı da vardır. Bak, ne dedik demin? E, esas olan delilli konuşmak dedik. Delil kime hitap eder? İnsanın içindeki peygambere batın, batını peygambere hitap eder. Bu da nedir? Akıldır. Akıl nerede çalışır? Arkadaşlar akıl nerede çalışır? Kendisini güvende hissediyorsa çalışır. Öyle değil mi? Dolayısıyla böyle bir ortamın olması esastır. Ee, ayet vardı ya. Ee, yani e, din Allah'ın uluncaya kadar savaşı. Aslında bu çerçeveyi kastediyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani en Müslümanlar insanlara öyle bir ortam oluşturun ki tamam mı? İnsanlar tamamıyla kendilerini güvende hissedebilecekleri ve bu şekilde e, hiçbir kayıt, hiçbir baskı altında olmaksızın e, doğruyu bulabilecekleri bir ortamı oluşturur. Yani yanlışa da sapmak isteyen varsa sapsın. Ama bir şartla başkasının hakkına gasp etmeyecek. Başkasının yaşam hakkını e, engellemeyecek. Onun için e, şu imlenir Müslümanların tamam mı? Bu, bu, bu bir karakterdir. Tamam mı? Bu karakter de belli birilerine has değildir. Bu karakteri kim kazanıyorsa e, Allah'ın şerefli kulları onlardır. E, bu karakter e, egemen olması lazım. Hakim olması lazım. Dindemi belirlemesi lazım ki yeryüzü iman edilebilirsin. Bak işin felsefesini görüyor musun arkadaşlar? Konuştukça açılıyor. Konuştukça gidiyor. E, zihninizi çalıştırın. Tamam mı? Bu tür şeyleri düşünün mutlaka. E, kaçırdığınız yer var mı arkadaşlar? Buraya kadar. Yok. Yani kaçırdığınız yer olsa mutlaka sorun. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Yani din noktasında ayrılığa düşmeyin. وَقَالَ سُبْحَانَهُ Yüce Allah buyurdu ki yine وَمَا أَرْسَلْنَا min قَبْلُكَ من رسولين. Yani biz senden önce peygamber göndermedik illa ancak gönderdi. Yani ne diyor? Biz senden önce her bir peygamberi ancak şu şekilde gönderdi. نُوحِي اِلَيْهِ yani onlara vahyettiğimiz şey şuydu, işin aslı, özü şuydu. اَنَّهُ la اِلَٰهَ illa اَنَ فَعْبُدُونَ Yani benden başka ilah olmadığına e, dair onlara vahyetti. فَعْبُدُونَ <gülüyor> Kulluğu ancak bana, şimdi فَعْبُدُونَ burada niye nur var? Fâbud nedir? Emirdir değil mi? Onun şeyine فَعْبُدُونَ ee, bu bunun nunu mikayedir. Ondan sonra ne geliyor? Sami'd-i mütekellim geliyor. Tamam? Me fa ni. Oradaki ya düşmüştür arkadaşlar. Tamam? Mı? Bana kulub edin anlamındadır. Vakale celle ve ala yine Allah Teala Yüce Allah buyurdu ki la tebdile li Allah'ın yaratmasında bir değişme yoktur. Yani Allah'ın koyduğu ölçüde bir değişme yoktur. Zeylik ettiği mutlaka gibi. Bu din kayım olan, tamam bu Bizim eskiler, eski topraklar bunu çok kullandı. Dedenlerizden, ninelerizden duymuşsun. Diyor. Kayım olmak olmaktı. Yani. Sağlam, düzgün, temeli sağlam, ayakları yere sağlam basan anlamında doğru din, sağlam din budur ey la tebdil li dineh. Fettinu lem yubettel. Din değişmemiştir ve lem yuhavve. yine değişmemiştir. Yine burada ya bu kelimelerin şeyleri var dedim mi? hayat hikayeleri. aklıma gelmişken söyleyeyim bedel demek yani bir şeyi alıp onun yerine başka bir şeyi koymak. Havl dönüşmek demek. Tamam bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi demek. Aynı anlam olabilir ama ya yani müteradif kelimeler olabilir ama böyle karşılık geldikleri ve farklılaştıkları belli noktalarda var. Bunlara dikkat etmek gerekir. Velem Yugayyer yani din hiçbir şekilde değişmemiş. Yani bak. Gayr, gayr, gayr'da da böyle bir şey var. Yani bir şeyin e, aslına, aslından farklılaşması, aslının tam zirvine dönmesi anlamı vardır. Gayr kelimesinde. Ve şerâiyu, fakat şeriatlar, hukuklar, örfler, adetler, neyse artık. Kat Yani bir de şeyi de düşünün. Yani Kur'an'ın geldiği coğrafyayı düşünün. Yani orada bir devlet yok. Tamam mı? Devlet dediğiniz şeyin kanunu vardır, kuralı vardır, kurumları vardır. Değil mi? Hazreti Peygamber'in geldiği toplumda yani böyle müesses, kurumsal devlet yapıları yok. Ne var? Yani insanlar arasında cari olan bir takım uygulamalar var. Ha, bunun da ifadesindedir. Şeriattır. Diye. Tamam mı? Bunlar da dikkat alarak konuş. وشرائعه قد غيرت وبدلت yani şeriatlar değiş, değişmiştir. Diye ne? Çünkü rubbe şeyin belki bir şey kat kana halalen liunasin yani bazı insanlar için helalken kat harramallahu harramahullahu azza ve celal al-akhirina. Bazı insanlar için helalken bazıları için Allah bunları ne yapabilir, e, e, haram kılabilir Varup beğendin mesela bir şey, bir iş yani herhangi bir şey. Eğer Allahu bihi inersen, Allah bunu birilerine emretmiştir. Vanaha anhu aakhirine. Fakat diğerlerinde bundan nehiyetmiştir. Fashara iu tisiratun muhtelifatun. Sedatlar çoktur ve çeşitlidir. Veşşerai'u şeriatlar ne demektir? Yer fara'idu. Farizalardır. Farzlardır. Ma'annehu Bak Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Lahu kana lahu kânen amel bi cemi'i mâ emarallahu Şimdi allah Teala'nın bütün bu emretlikleri ile amel etmek. Fark anlayabildiniz mi? Ne diyor? Allah belki birilerinden belli bir hizmetten dolayı bir emretmiş birilerine yasaklamıştır. Şimdi bütün bunlar işte Allah'ın emrettiği şey. Bütün bunları evrensel hale getirirseniz ne olur? Değil mi? والكف عن جميع ما نهى عنه işte Allah'ın dinin nehyetti bütün her şeyden sakınmak. Ve o zaman ne olurdu biliyor musunuz? كل men تَرَكَ شَيْءًا مِمَّ اَمَرَ اللّٰهُ تَعْلَى yani Allah'ın bu emrettiği şeylerden herhangi birisini terk eder. Mantığı anladınız değil mi? Bütün zaman, mekan, her şey hiçbir değişiklik dikkat etmeden bütün emredilen. Tamam işte Yahudisine de emredilen, Japon'una da emredilen, belki aralarında fark var ama bütün bir, ben o farkı bilmem arkadaş, kabul ediyorsan. Eee yani bundan herhangi bir şeyi terk eden ev <gülüyor> rakibe şeyen mimma nehalla Allahu anhu ve Allah'ın nehyettiği bir şeyi işleyen yani günah işleyen ne olurdu o zaman arkadaşlar? kendi <târikenli> dini. Aslında burada şunu da temelli görüyoruz. Yani amel imanın bir parçasıdır. Parçası değil dedim mantığını da görüyoruz burada. Yani amelin değişkenliğini de burada gösteriyor ifade ediyor. O zaman bu adam en ufak bir şeyi terk ettiğinde ne olacaktı? وَلَكَانَكْ kafir <gülüyor> Allah'ın dinini terk etmiş ve dolayı kafir olmuş. Yani haricilerin bütün milleti kafir olarak ilan etmesi, terör estirmesi öyle basit bir şey değil arkadaşlar. Bunlar hakikaten çok yakından yaşanmış. Yani bu Toplum, bu Müslüman toplum, toplum olma süreçlerini çok sıkıntılı şeylerden geçirmiştir. Sıkıntılı süreçlerden geçirmiştir. Yani belki o enerji, tamam O enerji kendi içerisinde tüketilmeseydi, yani çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bu tür keşkeli şeyleri konuşmak çok şey değil, doğru değil ama işin boyutlarını görmek gerekiyor. Yani burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani bizim yaptığımız bir şey sadece bizi etkilemiyor. Bizden başkalarını da etkiliyor. Sonraki nesilleri de etkiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamam Şu an önümüzde bulduğumuz problemler, sorunlar bunlar gökten zembille inen sorunlar değil arkadaşlar. Tarih süreçte birike birike gelen Rehabilite edilemeyen sorunlar. kucağımızda buluyoruz yani. Evet, bunlar önemli arkadaşlar. Vay da, sade kafiren eğer bir insan kafir olursa böyle bir böyle bir durumda kafir olursa, Rehberledi, Beynahuva, Beynemüslimine, o zaman ne olur? Onunla Müslümanlar arasındaki bir takım ilişkiler de gider. Ne gibi Minen münakaat? Nikahlanamaz. Tamam mı? Müslümanlarla nikahlanamaz. Vel muvâreseti. Miras, hukuku uygulanamaz. Ve itba'il cenayiz. Cenazelerin kaldırılması. Bu da olmaz. Yani. Müslüman mezarlığı gömülemez. Ve etli zebâihi. Kestiği yenilmez. Ve eşbâhîhâdâ. Buna benzer şeyler. Ne Allah teâlâ oğub <gülüyor> ذلك كله Allahu Teala bütün bunları e, vacip kılmıştır, zorunlu kılmıştır. Beyn-i müminler arasında müminler için min ejl-i iman elledi bihi yani e, iman açısından. O iman nedir? Elledi bihi harramallahu Teala dima'uhum ve amwaluhum. Ki bu iman nasıl bir imandır arkadaşlar. Allah'ın 10 ee, nitelikte olan tamam, mümin niteliğinde olanların birbirlerine kanlarını ve mallarını haram kılmıştır. Yani dokunulmaz kılmıştır. İlla bir hadise. Ne zaman dokunulur? Onu da her adam dokunamaz. Ya işte bu adam yanlış yaptı. Gideyim şunu malına çökeyim. diyemez. Bunu yapacak nedir? Toplumun e, ortak aklıyla oluşturduğu devlet kurumudur. Devlet otoritesi yok bir şey varsa, yanlış varsa tamam mı? Bir kötülük durumu olduysa, başkasının hakkını gasp ettiyse, başkasının canına, malına, ırzına kast ettiyse tamam mı? Bu durumda ancak bir takım şeyler söz konusu olabilir. Bunlar dokunulmazdır. وَاِنَّمَا أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالَ اَلْمُؤْم۪ينَ بِالْفَرَا۪يدِ Yani allah Teala bu farzları Şimdi arkadaşlar, biz şeriat deyince, tamam mı, şeriat çok geniş bir kavram yani bu ne diyelim diğer hukuklardan farklı boyutu olan bir şey de var. Yani bunun içerisinde şu anki cari olan hukuki terminolojinin olduğu gibi bundan başka şeyler de var. Mesela ibadat var. Anlatabildim mi? Hakkullah dediğimiz, tamam mı, ibadatlar var. Zaten size öğretiyor Ömer Faruk mi? işte nedir? İşte, hı, ibadat, muamelat şeklinde anlatır bu şeyler, değil mi? Ee, i̇badat, tamam mı arkadaşlar, ben o kanaatteyim, ibadat e, Müslümanların kimliğini ortaya koyan alametlerdir. Tamam, Bunlarda bir şey olmaz yani, bir, bir değişme olmaz. Ee, yani Müslümanların birbirlerini tanıma kriterleridir. Ee, olaya böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi bu e, farzları ancak ve ancak ne için emreder Allah-u Teala? Nerede kaldım ya? Kaçırıyorum bazen. Bade ne zaman emrediyor? Ma akarru bittiğini Dini ikrar ettikten sonra yani Dini mübini İslamı kabul ettikten sonra Allah bu farzları emretti. Dini kabul yoksa Allah bunları emretmez. Yani Allah'ın emretmesinin bir anlamı olmaz diyor burada. Allahü Teala şöyle buyuruyor: Sıkıldığınız zaman söyleyen arkadaşlar uzattığım uzat, uzatırsam bir şey yaparsam şu sayfa başına gelince bırakacağım inşallah. Farkındayım uzattığımı. Allah Teala diyor ki kul deki li, iba, li ibad ibadiyel lazina amenu iman eden kullarıma mümin kullarıma söyle ki yuqimus salate namazı kılsın bak ifadeye dikkat edin. İman edenler önce geliyor. Salat nedir? Bir farizadır, Bir ameldir değil mi? Hemen imandan sonra geliyor. Yani iman namazın ön şartıdır. İman olmazsa namaz olmaz ya. Yani. Ama namaz olur iman olmazsa o namaz olur mu? Olmaz. Ve قال الله Allah yine Allahu Teala buyuruyor ki Ya ayyuhallazina amanu ey iman edenler. Yani ya ey insanlar demiyor yani dersiniz. Kutiba aleykumul kısas yani kısas kısas belli. E, Cezayen misliyle karşılık. Bu sizin için yazılmış bir kuraldır. Ya eyyühellezine amenû ey iman edenler uzkürullah. Allah'ı çokça hatırlayın, zikredin. Başbehalde. Yani buna benzer birçok ayeti burada sevebiliriz. Felev كَانَتْ هَذِهِ الْفَرَائِظُ هِيَ الْإِيمَانُ Şayet bu farzlar izati iman olsaydı لَمْ يُسَمِّهِ الْمُؤْمِنِينَ Buradaki Müslümanları müminler olarak isimlendirmezdi. Önce kimliklerini ifade ediyor, değil mi? Ya اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا Burası anlamıdır Hatta isimlendirmezdi ki ya melü yani o ameli yapana kadar onları Müslüman olarak isimlendirmezdi. Yani o ameli yapanları Müslümanlar olarak isimlendirir. Şayet bu farizalar imanın bizatihi kendisi olsa idi. Ve kad faddala Teala el imane min al ameli. Allah Teala ne yapmıştır? İmanı amelin önüne geçirmiştir. Yani imanı amelin temel şartı kılmıştır. Fakalete Aleyh, bu bağlamda Allah Teala şöyle buyurur: "Elledine amanu, bak sıralamaya dikkat edin. Elledine amanu, ey iman eden, yani iman edenler ve amilus salihati ve salih amel işleyen." Yani. وَقَالَ اِلَى başka bir ayette bela, Evet مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ kim e, Allah'a yüzünü döner ise ona teslim olmuş bir vaziyette وَهُو مُحْسِنٌ مُحْسِنُ Olduğu halde Ey, yani buradaki muhsinli, muhsinlikten kasıt ne? ma اِيْمَانِهِ tam imanıyla, iman ederek yönelirsin. Ve yine allah Teala buyuruyor ki men erâdel âhirete ve sa'â lehâ sa'yyehâ kim ahireti diliyor ise ve onun için kaydet ediyor ise. Yani ahireti dilemek demek ne demek? Yani bir an önce çekeyim gideyim demek değildir. Ahireti dilemek ona güzel hazırlık yapmak demektir. Bu hazırlığın yapılacağı yer neresi? Dünya hayatıdır. Sa'afilini kullanıyor. Ve ve mu'min mü'min olduğu halde kim ahireti diler ise ve onun için gayret eder ise burada ibareleri ön plana arkadaşlar. Ne derseniz ayetlerin tamamını burada vermiyor. Fe ce'anel imanen zelil ameli yani imanın amel olmadığını gösterdi. Yani Allah iman ile ameli ayırmıştır. Yani bunlar farklı farklı şeylerdir. <tuhlar> El e, müminler min bi'l imanihim billahi müminler Allah'a imanları nedeniyle. Tamam. Allah'a imanları nedeniyle, Allah'a imanları bakımından yüzallu ne namaz kılarlar. Allah'a inandıkları için, Allah'a iman etmeleri nedeniyle, Allah'a iman etmeleri bakımından namaz kılarlar ve yüzekune zekat verirler ve yasumune oruç tutarlar ve yahudcune hacederler ve yezkuron Allah'a ve Allah zikreder. Ve neyse min tıbeli salatihim ve zekatihim ve savmihim ve haccihim billahi yu'minir. Yani namazları, zekatları, oruçları ve harçları nedeniyle iman etmezler. Bir daha söylüyorum. Yani genel itibariyle söyleyeyim. Amelleri nedeniyle iman etmezler. İman ettikleri için amel işlerler. İçin özü bu amelleri nedeniyle iman etmezler iman etmeleri nedeniyle amel işlerler tamam mı? ilkemiz bu arkadaşlar ve derike bi ennehum amel bu nedenle önce iman ederler sümme <gülüyor> sonra amel işlerler ve kâne bil feraydi yani bu farizaları bu vecibeleri işlemeleri, yapmaları min qıbeli imanihim billahi, Allah'a imanları nedeniyledir. Önce iman, sonra amel gelir. Velem yekun imanuhum min qıbeli amelihim bil feraydi, yani imanları bu farizaları bu vecibeleri yerine getirmelerinden dolayı değildir. Ve mesel özellikle bak örnek vererek açıklayacağım. Bunu bunun örneği şudur. En neracılı bir adamı düşünün. İdekene alehit deyinu. Bu adamın da borcu olsun, tamam? Borcu var bu adam. Buradaki din değil arkadaşlar, deyin. Aynı kökten geliyor, deyin. Borç tabii. Wa hu yuqirru, bit deyini umayu. Bu adam ne yapar? İlk önce borcu olduğunu kabul eder, der ki ya benim sana şu kadar borcum var der. Bu nedir? İkrardır. Ondan sonra öder. Değil mi? Veleyse yu ettiği thümme yukerru bittiğini Yani önce borcu ödeyip sonra ikrar etmez. Verdi beş bin lirayı, tamam mı? Ya sana borcum vardı verdim. Tamam sonradan bir ikrar olmaz. İlk önce bir borç kabul edilir, sonra verilir, eda edilir ve leysa ikraru min qibli yani buradaki ikrarı tam borcu kabulü edası bakımından yani ödemesi bakımından değil lakin edaehu min qibli ikrarih o borcu aksine o borcu kabul etmesinden dolayı. yani bir adam size borcu olduğunu kabul etmiyorsa o adam öder mi insanların en çok Üzerinde durduğu hassas oldukları nokta, değil mi? Başka şeylerde olabilir ama adamda adam ada e, senin adama borcun varsa veya onun sana borcu varsa bütün yolları sonuna kadar işletir demişler yani ya malcanın yongası öyle bir şey yani. Bela abidu mesela bir köleyi düşünün köle. مِنْ قِبَلِ اِقْرَارِهِمْ لِمَوَالِيْهِمْ بِالْعُبُودِيَّتِ Yani bir köle, efendisine kölelik bağıyla bağlı olduğunu kabul ettiği için çalışır. Yani aslında bir yani biraz garip Adam işte, işte, köle olur mu? Yani olmaz ama yani bir şekilde orada ikrar var diyor. Tam adam köle olduğunu bilir ondan sonra onun için Ve min ameli min qıbeli ameliyim yukirrûne lehum bil ubudî yani e, onun e, ne diyelim çalışması nedeniyle ona köle olduğunu ikrar etmesi değildir. Yani ben bu adam için çalışıyorum o zaman ben bu adamın kölesiyim demek değildir. İlk önce ikrar olacak. Ben kölesiyim o nedenle çalışıyorum. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? özellikle, Mesela اَنَّهُ كَمْ O kadar insan vardır ki öyle insanlar ya لِيَاكَرَ Başka bir insan için çalışılabilir. وَلَا يَكُنُوا بِذَلِكَ Bu şu anlama gelmez. مُكِرَّنْ Ben bu adama kölelik bağıyla bağlıyım anlamına gelmez. Adam ücretli çalışıyor. Değil mi? kölesi değildir ama belli bir ücret mukabili çalışıyordur. وَلَا يَقَوْ عَلَيْهِ اِسْمُ الْاِقْرَارِ بِالْعُبُودِيَّةِ Dolayısıyla burada e, ikrar söz konusu olmadığı için bu adamda körelik kölelik söz konusu değildir. وَآخَرُ Başka birisi de قَدْ يَقُولُ مُقِرَّمْ بِالْعُبُودِيَّةِ Adam zaten köleliği kabul ediyor. وَوَلَا يَعْمَلِ Çalışmıyor olabilir. Adamın kölesidir ama çalışmıyordur. <gülüyor> فَلَا يَذَبُ عَنْهُ إِسْمُ اِقْرَاهِ الْبِالْعُبُودِيَّةِ Bu durum e, e, ikrarı itibarıyla ondan görevi kaldırmaz. Kölesi ama çalışmıyor. Ama ortada ikrar var. Yani şunu demek istiyorum. Her şeyin temeli imandır. İman yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur.